Merhaba. Eğimim 1 bölü 3 olan ve eksi 12'ye eksi 14 bölü 3 noktasından geçen doğrunun denklemini yazınız. Pekala. Bu doğrunun denklemini y eşittir mx artı b olarak yazabiliriz. Bu biliyorsunuz eğim kesişim denklemidir. Denklemdeki m eğimimizi b ise y kesenini göstermektedir. Soruda zaten eğim bize verilmiş. Eğimimiz 1 bölü 3. Biliyoruz ki m yerine 1 bölü 3 yazabiliriz. O zaman y eşittir 1 bölü 3x artı b olur. Denkleme bakarak sadece b'yi bulmamız gerektiğini görebiliyoruz. b'yi bulabilmek için doğrunun üzerine bulunan eksi 12'ye eksi 14 bölü 3 noktasını kullanacağız. x eksi 12'ye eşitken y de eksi 14 bölü 3 eşittir. Şimdi de bunu denkleme yerleştirelim. Eksi 14 bölü 3 eşittir 1 bölü 3 çarpı eksi 12 artı b'dir. x eşittir eksi 12. Biliyoruz ki y' de eksi 14 bölü 3'e eşit. Ayrıca eğimimizde 1 bölü 3, yani m'yi de biliyoruz. Şimdi de b'yi bulmak için elimizdeki denklemi çözebiliriz. Denklemin sol tarafı eksi 14 bölü 3'e eşitmiş. 1 bölü 3 çarpı eksi 12, eksi 4'e eşittir. Yani eksi 4 artı b oluyor. Şimdi de sağ tarafta b'yi yalnız bırakalım. İki tarafa da 4 ekleyerek. Eksi 4'ten kurtulmak için iki tarafa da 4 ekleyeceğiz. Artı 4, artı 4. Sağ tarafta sadece b'yi bıraktık. b eşittir. Sol tarafta da 4 var. 4'ü tekrar yazayım çünkü eksi 14 bölü 3'e 4 ekleyeceğiz. Ortak paydaya getirelim, 4, 12 bölü 3'e eşittir. 12 bölü 3 eksi 14 bölü 3 eşittir 12 eksi 14. Bu da eksi 2 bölü 3'e eşit. b eşittir eksi 2 bölü 3. Doğrumuzun denklemini oluşturduk. Souda eğim verilmişti ve y kesişiminde doğrunun üstündeki bu noktayı kullanarak bulduk. Yani doğrumuzun denklemi y eşittir 1 bölü 3 x eksi 2 bölü 3. İşte bu kadar.